Ay Miranda'nın Anadeniz hakkında konuştuğu videoyu izliyormuyorum. <gülüyor> ya senin ne işin var Orospu? Bu, bu 40.000 falan izlendi buralara mı gitti bu? <gülüyor> Sen ne yapıyorsun ammına koyim? O da ne demek? Google'a yazmam gereken bir şey galiba. Ay dur yazayım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Buna de benim taklidimi yapmaya başlamış ya çok <gülüyor> eğlenceli. Çağrı bak Çağrı. <gülüyor> Hastalık mı? O da ne demek? Google'a yazmam gereken bir şey galiba. Ay dur yanındayım. Çağrı drama kamerasını ayarlamamıştı kanka. Sol ottan alman lazım. Sağ Alta doğru alman lazım, kameraları kapatıyor bak. <gülüyor> <gülüyor> benim anlamadım, film kasmak isteyen de benim taklidimi yapmaya başladı. Alıyor. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuk izlenmenin kokusunu aldı arkadaşlar, bu çocuk... <gülüyor> bu adam izlenmenin kokusunu aldı, onu söyleyeyim. Anacım kendi kendine laf <gülüyor> etmişsin aslında. Üzücü <gülüyor> olmuş. Arkadaşız zannediyordum. Anacım mı diyor? Komikmiş. <gülüyor> Niye böyle bir şey yaptı yayında? Hiçbir fikrim yok. Ee, normalde görüştük. Kendisi gelip evimde de kaldı. Güzel de vakit geçirdik. Çok güzel, harika sohbetler ettik. Ee, bilemedim. Bilemedim. Biraz buradaki arkadaşlar alıştım artık. Çünkü neden biliyor musunuz? Buradaki her Reklam sever 3 liraya ufak bir reklama 500 TL atayım yaparım dersen atayım reklam link falan demiş. At kanka yaparım. Aferin. Ama nasıl bir reklam olacağını önden reklama at. Ben bakayım reklama yaparım dersen isteyeyim parayı. <gülüyor> <gülüyor> Yayında anlaştığı <gülüyor> oğlum, şeye bak. Bu <gülüyor> ses ne ya? Ne ses lan? Bir anda kedi sesi geliyor. Hasta ya. Bu başlık namına. Eren <gülüyor> bu kadar pozitif konuştu konuşması. O girmemiş girmemiştir ama ya yine. Tuğkan veya Kemal değil arkadaşım olarak bilir diyorum muhtemelen. Efes olabilir. 100K mı kazanıyor demiş Ayda bir. <gülüyor> Ne demiş oğlum Çağrı? Senden geliyor. Bize Herkes bir şey böyle. Geliyor. Ben hiç duymadım. Buradaki bütün yayıncılar böyle. Gelirler yüzüne çok güzel davranırlar. Anladığınızdan <gülüyor> bahsetmiyorum şu anda. Muhtemelen ona söylediğimi düşünerek e, mi? böyle bir şey söyledi. Ama hiç mi tanımadın evinde kaldığın kızı? <gülüyor> Çağrıyor. Şimdi öyle bir durumda kalmış ki Artık ekrana verdik, ulan konuya da girdik Şimdi kulaklıktan bir ses geliyor yemedi Kedi sesi olmadı bu, Bir yerden bir çıkış bulması lazım bu çocuğun Eee şey Madem böyle bir konu açıldı ben An'la Deniz harici konuşacağım Diğerlerinden bahsedeceğim Sıkıldım artık Çok kez yayını bırakmayı düşündüm Ya ben ne yaptım ya niye ben, Allah Allah bana niye atsın ya Manyak <gülüyor> Allah Allah Yanlış anlaşılmamış aralarında <gülüyor> Bak bak Ayrıt bir şey ya. Gerçekten çok kez yayın hayatını bırakmayı düşündüm. Arka tarafta bilmediğiniz şeyler var. Büyük yayıncıların yaptığı mobbingler var. Sadece bana değil, bunu herkese yapıyorlar. Bizi çok önemsemiyorlar. Ama sizden çok korkuyorlar. Çağrı mobbing ne demek? <gülüyor> mobbing ne demek biliyor musun? Sus söyleyeyim sana. Mobbing demek... E... Mobbing ne ya? <gülüyor> mobbing mi? Mobbing, mobbing. Mobbing ile bak iki kişi araya girdi, Mobbing olarak dönüyor kelime amana koyayım. <gülüyor> mobbing, üstüne baskı yaptırarak yapılan. Büyük yayıncı şey... dedin, senin içinden misin böyle? <gülüyor> Ona ben kimseye mobbing yapmam ki. Ya Çünkü konuyu anlayamadık ben... yani anladın mı? Kanka Twitch yayını yapıyorum, Legion of Legends ağırlıklı bir kitleye uğraşmak amacım, şimdi yaparım diyormuşum. Diyor musun? <gülüyor> Ankara League of Legends ağırlıklı bir kitleye ulaşmak amacınsa bu kanalda reklam almakla çok mantıklı. <gülüyor> çok alakasız yani. yani ya biz gerçekten. yani çılgınlar gibi League of Legends oynayan bir kitle olduğumuz için. Kemal gülüp geçecek, izleyin hiç girmez bu dramalara. Yok şimdi şeyi anlatacağım ya arkada kimler mobbing yapıyor ya <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekleri konuşacağım bu yayını, ondan bu yayına. Nasıl söyleyeyim. Ya öyle öyle reklam yapamıyorum ya. O öyle reklam yapmam için para atmana gerek yok kardeşim. İkincisi söyle okuruz yani. Gelemek isteyen gelir bakar da öyle de reklam tam <gülüyor> reklam olmuyor yani. <gülüyor> yani. Aman nikini duydum gidin yayınla demiyorlar yani anladın mı? ...para kazanıyorlar. Ben bu insanlar yüzünden psikolojik tedavi gördüm. Kullanmamam gereken ilaçlar kullandım. Vücuduma ağır gelen, yan etkileri çok olan ilaçlar kullandım. Burası sert. Ama bilin ki bu insanlar sadece bana bunu yapmıyor. Aylık sadece Twitch'ten 100 bin lira kazanan, bak sadece Twitch'ten 100 bin lira kazanan insanlar Burada Çağrı'nın yüzüne bakmak e istedim zaten. Bir 3000 lira kazanacağım işi önümden almaya okay çalışıyor. Şey. Almayın onu diyor, mobbing yapıyor. Belki burada sadece ego savaşı dönüyor. Bu zamana kadar neden bırakmadın? Ne söyleyelim. Benden bahsetmediğini anladım. <gülüyor> Barem, barem'den anladım ben. ben. ben benim olmadığımı, yani dahil olmadığımı anladım yani. O bareme giren birkaç oyuncu var tabii ki. O <gülüyor> onlardan bahsediliyor belli ki. Niye bu mobbinglere katlanıyorum? Psikolojimi hiçbir zaman size yansıtmak istemedim. Ama artık çok etkileniyorum. Çünkü bu insanlara ben gerçekten değer veriyorum. Arkadaşım olarak görüyorum. Sonrasında böyle şeyler görünce çok hayal kırıklığına uğruyorum. Yayını kapatmak istiyorum, özür dilerim. Büyük darılmış ama, büyük darılmış diyor. Yani baştaki muhabbet şu bence buradaki. Ee, beraber kaldık vesaire, niye birden yayında oldu? Hani bunu yayında yaptı diyor ya, büyük ihtimalle Anna orada. Ee, Miran dur bekle olayı çözümlüyorum şu an olayı çözümlüyorum arkadaşlık ilişkilerinden çözümlüyorum ee, olay şu beraber daha öncesinde sıkı dostlar arkadaşlar şu mesela ben çağrıya böyle şakalar ya da çağrı bana böyle şakalar yaptığında bu sorun olmuyor niye olmuyor yayın dışında konuşuyor oluyoruz zaten yani bu şakalarda birbirimize yapıyor oluyoruz. Miran da belki yayın dışında öyle bir şaka ona yapmayıp yayında yapıp o da yayında onu görüp yayında o an o tepkiyi söylediyse tamam mı? O tepkiyi verdiyse aralarında böyle bir şeylik çıkmış şu an. Bununla birlikte de Miran da yine benzeri ee, bir şey yaşadığı için daha önceden de yaşadığı o mobbing dedi yani insanların yönlendiriyorlar bilmem ne muhabbetini yaşadığı için şu anda ee, daha fazla bozulmuş yayında anlık olarak öyle bir tepki vermiş diye düşünmekteyim. Anna'ya dememiş anlayma olma. Selamun ama. Aleyküm. beğenmeyi kanala abone değilseniz abone olmayı. unutmayın. ne ya? <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> ya ne ya? Böyle bunu böyle video biter mi ya? Kemal selamun giriyor. Bu nasıl bir şey? Yoksa Kemal mi mobbing yapıyor lan bunu? <gülüyor> Taktı. <gülüyor> <gülüyor> Kemal var ya. Eee Kemal Mani Oğlum şimdi şakası bir mi? tarafa Eee kız... çağırı bir dakika <gülüyor> Şakası bir tarafa kız üzülmüş Gerçekten e, Her şey bir tarafa i̇nsan... Arkadaşlar psikoloji her şey Bak gerçekten burada çağrıya katılırım Psikoloji bu konuda her şey Ne işte aradaki dostun, Ne birine yani herhalde bir insan Ya saf bu kişiye kötülük yapayım Kesinlikle şöyle olsun Böyle olsun bassın bitsin diye düşünen insanlardan zaten sürekli uzak duran birisiyim. En dışarıda tutarım. Hayatımda böyle var olamaz bile böyle insanlar. Burada da benzeri bir hissi yaşıyor bence Miranda kendi içinde. Yani buradaki drama falan öyle bir muhabbet de değil bence şu an onun hissettiği. Yani arkadaş arası anladın mı? İlişkisi ilişkisi yani insan kazanmak önemli olan ya. Ne kadar kazandın önemli değil ki yani. Bugün kazanırsın yarın kazanamazsın yani anladın mı? Bir yerde insan üzülmesi. Şimdi ben iki taraf için yani aralarında olan bir problem. Ona yorum yapamam tabii ki ama birilerin üzülmesini de istemem yani hiçbir şekilde umuyorum ki herkesin mutlu mesut hayatım. Ay ail... bak karıştırıyorsunuz baba dediğin şeyi aylık yüzka yani milyon üstü falan yani o şeyi diyorsunuz o kaç yayınlık mesela onu diyorsunuz siz orada çağrıdan bahsedebilir Juroks'tan bahseder. Anladın mı yani oradaki şeyi bir hani bunun bir dengesinin de kurulma az <gülüyor> saçmalama. Devam eder yani sonuçta yaptığın işten keyif almıyorsan. Bir isim veriyorlar gerçekten. O zaman vurur abi. Varsa etrafında. O zaman bu işle yapılmaz çekilmez bir noktaya geliyor yani arkadaşlar. O da bir gerçek yani. Güzel Biz, biz goy goyundayız. Biz şöyle söyleyeyim yani bak Kemal de ben de. Hatta yani bizim tayfalarımız da yani anladın mı? Bizim yanımızdaki insanlar da, Batuhan da, Mete de, yayın açılanlar Eray 550 TL aylık e, şey ya cirosu var arkadaşlar. yani anladın mı? Biz hepimiz çok rahatız. Belki bu rahatlık yani birbirimize çok rahat söylemlerde bulunabiliyoruz. Belki aramızdaki o şey artık çok böyle kalkmış durumda anladın mı? Hani arınma du duygu duyguları şey kısmı kalkmış durumda ama ama gerçekten bir insanın kalbini de Üzülmesi... Yani şu, şu tarafa bir tık ee, ben şey yapmıyorum. Geçen hatta Ahmet Ağa falan da gelmişti. O zaman konuşmuştuk. rekis kurul, kurulmadan önce benim yayına. Hatırlar gece yayında olan. E, ekip dediğimiz ya da işte... Yani sonuçta mesela boss sayfa big boss sayfa alınan birisi. Yeni yayıncı olarak alınan bir. Ya da işte kendine müslüsen e, oyun ekibinde bulunan birisi. Ya da işte katman ekibinde bulunan birisi. Tabii ki de art olarak öne geçiyor. Bir şey yapıyor ama... Oradaki yayıncılar da çağrı onun ekibi alma sebebi de zaten o çocuğun bir şeyler yapıyor olması Yani bu şey gibi zamanında biz başından beri ne izledik şimdi Müzik yapmışım yayınlara bir katkı olmuş bir şey olmuş şöyle olmuş böyle olmuş falan filan Bu aslında yönlendirme değil ilk zaten o insanın içinde var Şimdi çağrı istediği kadar ne yaparsa yapsın bilmem ne Yani Big Boss ve çağrıdaki etkiyi anlatayım mesela en başısından Çağrı da sonundan katılan birisi ve izleyicisi de tavan yapan birisi Bence bu çalışmayla, bu disiplinle, yaptığı kontentle, içerikle yine bu adam izlenirdi zaten. Big Boss Life belki bunu biraz geri çekti. Belki bizim daha içimizde hani... Çünkü benim bildiğim şeyler var, Ferit'in bildiği şeyler var, Çağrı'nın bildiği şeyler var. E üç kişi zaten bu bilemediklerini birbirine danışınca bilemediği bir şey kalmamış oluyor aslında. Yanlış yönlenme yapamıyor anladın mı? Buradaki en büyük aslında destek muhabbeti bu. Ama e, diğer türlü Çağrı zaten... Onu taşıyabilecek bir adam olmasa zaten o ekibin içinde olmuyor. Bence çok e, yanlış görülen bir şey bu. Mesela evet ilk başta Cahreyn'le tanındım. İşte Vıtıj'ınla tanındım. volt of Gamers ya da başka yayınlarda gördünüz. Şöyle böyle oldu. Ama yani ben ben olmasaydım beni sevmezdiniz ki. Anladın mı? Başka biri bana demedi ki senin karakterin bu olacak. Müzik yükle bilmem ne yükle. Sheeve'yi yükle şunu al. Jirox olacak Eray olacak. E böyle bir düzenleme yok. Anlatabiliyor muyum? Ben vardım zaten oyun oynadım. Bir ekip vardı onlar da ayrı sevi sevildi. Yani hani ondan dolayı buradaki yönlendirmeleri ben tam olarak böyle o, o kafa o kafa değil. Miranda'nın anlattığı da sizin dediğiniz değil. Arkadaşlar. çağırdı da aynı şekilde. Şimdi istediği kadar Kemal Efekti desin. Bilmem ne desin. Götümle gülerim anladın mı? Yani 3 tane host atmamla mı bu adam... Geçen gün 45.000 izleniyor olacak. Ya da tüm boss aynı anda bilmem ne atmasıyla mı olacak? Belli bir içerik var. Adamın uğraşı var. Farklı bir şeyi var. Amacı var. Hayali var. Onun doğrultusunda gidiyor. Zaten bu adam buraya gelirdi. Anladın mı? Yani benim görüşüm öyle. Burada olmasa başka bir yerde gelirdi. Başka birinin yanında olurdu. Kendi bir oluşum kurardı. Yani bir ay içinde katman festi yapıp. Lover hostu yapıp. Bilmem ne yapıp. Aldığı başka yerden aldığı içeriği yine söyleyip buradan aldım şurayı düzenledim yani apayrı bir olay var orada anlatabiliyor muyum yoksa bu da şuradan çıktı bu da buradan oldu şu da şuradan oldu öyle muhabbet yok yani aramızda çok konuşuruz yayıncılar da kendi arasında konuşur yani o kadar desteklenip e, yanlış tercihten dolayı olmayan yayıncılar da var yani bu seviyelere ulaşamayan yayıncılar da var çünkü adam daha yayın tarzını tam olarak oturtmamış oluyor mesela. Ya da Türkiye'de çok tutan bir tarz olmuyor mesela. Yani bu da onun tercihi. Hani bu da ayrı bir tercih. Şimdi Çağrı'nın yayınları bin izlenebilecek bir kitleye hitap eder. Ama maksimum 10.000 izlenebilecek bir kitleye yayın yapıyorsan ve içerik oysa yani içerik olarak bahsediyorum. Yani 10.000 kişinin sevebileceği bir içerik yapıyorsan maks 10-15 izlenirsin millet merak edip gelse. Ama Çağrı daha genelde yapıyor. Benim de mesela daha o daha çok genel kitlenin izleme sebebi bu. bu. Tercihi bu. Daha basic, daha e, komik görüyor. Daha eğlenceli görüyor. Ya her dakika gülüyoruz diyor. Anladın? Şu an bile bak sıkılıyorsunuz şeye vuruyor Mesela kes lan diyor adam birden anladın mı? Çünkü ben de birazdan direkt kes lan diye hani, bağırıp başka bir şeye geçebilirim. Adam o şeyi istiyor böyle. Hani aktifliği bilmem ne En genelde anladın mı? Yine Tukan abinin aynı şekilde. Daha farklı miza mizaçlar. Daha şey ama o da abi şeyinde yani. Hani insanların abisi. Buradaki çetin abisi niteliğinde. Atıyorum ben burada çağrı burada daha arkadaşı kankası söver de sever de yarın küser de barışır da falan şeyinde. Anladın mı? Ferit mesela yine daha abi. Daha böyle hani biraz daha şey davranırsın. Hani anladın mı? Direkt bana öyle geliyor. Ama bunlar da zaten o şeyleri belirtiyor. İnsanların izlen izlenmesi ileride ne içerik yapacağı yapmayacağı. He, yarın bir gün farklı bir şey yapılır edilir. Farklı bir yere de çekebilir yani. Bunu bunu birçok şeyden görürsünüz oğlum. Çok güzel örnekleri var Twitch'te. Yani bilmeyenler biraz geçsinse. Böyle 1-2 yayıncıda da kalmayın. E, ufkunuz da açılır. Gerçekten Twitch çok güzel bir platform. Çok güzel yayınlar yapanlar var. Yani 5000-6000 bin, bin ortalamada da mükemmel yayın yapanlar var. et Video oyun. Adamın 4 bin mesela ortalaması 6 bin ortalaması oluyor. 8 bin abonesi oluyor atıyorum. 7 bin abonesi oluyor. Yani bu bu ne kadar değerli bir şey biliyor musun normalde? Yani 20 bin izlenen bir adamla aynı aboneye sahip olup ortalama olarak daha düşük olmak. Demek ki arada bir o zaman da hani şey var anladın mı? Fark var yani yayıncılık farkı var yani orada. Kitle farkı var yani. Birçok örneği var. Batu abinin yayınlarını çok fazla sevdiğim için... Söylüyorum bireysel olarak. Direkt örneğini verdim. Evet globalde Hasan abi var. Doğru söylüyor. Helal lan duyar konuşmalarını geliştirmişsin. <gülüyor> yani hep böyle bir an şeyi gibi algılanıyor bir yerde. Ee, o, o da bir tık yanlış. O da bir... Yani ben mesela kendim için hiç öyle düşünmedim. En başından beri. İnsanlar bana ya herhalde şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ee, böyle bir şeyi ilk niye yapmayacağımdan bahsedeyim. Az önce mesela sen misin lan falan goygoyları döndü. Zaten Twitch'teki en büyük saldırıları almış insanlardan biriyimdir herhalde bu konularda. Hiçbir şey yapmadan bu kadar saldırı almış diyeyim. Yani zamanında DC'lerden atılmış, içerikleri işte laflanmış tüm ekibine işte salak denilmiş. işte ee, atıyorum... ...GTA oynamış, laf edilmiş, ARL yapmış... ...laf edilmiş, müzik yapmış... ...laf edilmiş, yani bir türlü... ...hani ne olursa... ...oyuna geçtiğinde bile üstüne laf edilmiş... ...anladın mı? Apayrı bir... E, şey diyeyim yayın içeriği olarak... ...ama dışarıya hiç ağzımı açmadan... ...yani ama bugüne kadar... ...hep tuttuğum şey de bu... ...bugünden sonra da yaptığım şey de bu... E, ...hiçbir zaman kitlemi yönlendirip... E, ...elimde böyle bir güç var diye... ...yani bu gücü ben... ...sevginin gücü olarak görüyorum... Bunu yani e, sevdiğimiz şeyleri yüceltmelik kullan, e, kullanmamız gereken bir güç olduğunu görüyorum. Birilerini linçletmelik işte laf atmalık o haklıymış bu haklıymış ben kralım sen şeysin şu bu falan gibi bir olay olarak görmüyorum ben. Hiçbir zamanda böyle davranmayacağım. E, ben de zamanında benzeri şeyleri yaşadığım için çok iyi biliyorum. Ama e, gelir konusuna gelirsek hepimiz biliyoruz. Sponsorluktan biliyorsunuz şeyden biliyorsunuz. Kendi orada e, sponsorluk çizgimi, marka çizgimi kendi yaptığım sponsorluklu içeriklerle markaların ya bu adam sponsorluğu içeriği de çok güzel yapıyor ve kitlesi bak seviyor demesiyle çok gelişti. Kimse de orada önümü kesemedi yani o kadar sevmiyorken. O zaman mesela kesebilirdi çoğu kişi önümü. Ben mesela sadece oraya katılmıyorum. Hani o biraz şey gibi kalıyor böyle. E, nasıl anlatayım? O böyle kahve muhabbeti gibi kalıyor. Kahvehanelerde konuşur ya işte bu aile yönetiyormuş burayı falan. Ya hiçbir zaman bilemezsin, anladın mı? Yani sonu yok, şeyi yok falan böyle bir muhabbete geliyor. Ya burayı da işte şu ekip yönetiyormuş, burayı da şöyle oluyormuş falan filan diye. Yani ben birebir de yaşamadım öyle bir şey yayıncılık yükseliş dönemimde ki o kadar linç yememe rağmen. Aynen öyle. <gülüyor> Arkasında kim var? Aynen. Kemal sponsorlu yayın isteriz. Bak işte anla. Ben şimdi yazmam mı? Bu hafta bir sponsorlu yayın yazalım ya. Ben bir çizim yazayım şimdi. Sen yeter gitse gülüm. <gülüyor> Bak kardeşim bu konuda yalan söylemem. Baya duyar kasmayı geliştirmişsin. Ya yok ben size hep zaten gülüm. Soru işareti. Hep söylüyorum arkadaşlar. Bunlar kendi saf basic düşüncelerim olmasa. Şimdi bir adam beni 2 aydır 1 aydır izliyor olabilir. Ya bu Kemal de hep pozitif düşünüyor. Bunun içinde böyle bir orospuluk da vardır falan diye de düşünüyor olabilir. Haklı var. Bu <gülüyor> onu açıklayamıyorum. Normalde şerefsiz ee, mobbing. <gülüyor> Hayır. Ee, ne diyecektim amına koyayım ya. Yine bak Şakı uğruna gitti bak. Mantıklı konuşma şaka olduğuna gitti gördün mü? Selamünaleyküm. Ve aleykümselam canım. Kanka var ya bir şey söyleyeyim mi seni izlerken aynı neredeyse çok yakın cümleler kurduğumuzu fark ettim. Oğlum zaten bizim bu kafa çok üşü. He? Tam onu diyordum bu kafa deyince, yakın deyince. Norm yani 3 yıldır daha bir şey yakalayamadıysanız atıyorum. Çünkü deli gibi yakalamaya çalışan var. Bu adamın şurada bir yanlış olsun, burada bir şey olsun, şu olsun, bu olsun diye. Ee, kendi artık şeyi anlamanız lazım Bu adam yayın dışında da böyle düşünüyor Yani yayın dışında hatta ile benim çok güzel bir örneğimi vereceğim Birebir olarak ee, Şöyle bir uyarı aldığımız oldu Kimden aldığımız ya hangi konuyla ilgili olduğunu söylemeyeceğim Salak mısınız ya siz dediler bize Siz ne milletin düşünüyorsunuz Yeter artık yani bir kendinize bakın Hani hiç gerek yok o ona olur mu O burada şöyle olur mu Böyle o anksiyete de var bizde anladın mı? Ya buradan bu alınır mı? Şuradan şu olur mu? O oradan zarar görür mü? Ya yani kitlemiz büyüyor. Birinin ayağına basar mıyız? Falan muhabbetine biz kendi içimize çok girip çok takıntı yapıyoruz. Ve bundan dolayı da uyarı yediğimiz biri oldu. Oğlum biraz da salın. Daha kimseye bir şey yaptığınız yok zaten. Yapsanız da zaten uyarır sizi yapan kişi. Falan diye anladın mı? Yani en basit örneği yani. Ondan dolayı da çok aynı cümlelere sahibiz. çağrı ne de ilk tanıştığımızda böyle tanıştık bu muhabbetleri ettik yani evet ya istiyoruz yani etrafımızdaki insanlarla beraber eğlenelim üzüleceğimiz zaman biz yine kendi içimizde üzülürüz anladın mı etrafa Tabii neşe canım. saçalım kafasında takıldığımız için aslında iyi niyetten yani aslında bak <gülüyor> zaman da bazen ya ben bu olayda da açıkçası üzüldüm hatta şey dedim yani Pozitif olmanın kimseye bir zararı yok yani kanka hani baktığın zaman anladın mı? Negatif. He. Zaten yıl olmuş 2020 dedim yani. Virüs geliyor evden çıkan anasınlamı gibi bir dünyaya doğru ilerliyor olaylar anladın mı? Hani Doğru canım virüs, ya. O da virüs bir... mutasyon geçirmiş anası 2021'de bizi ne bekliyor onu bilmiyoruz yani Bize anladın çağırır, mı? Sağrı şu da enteresan. Ne oldu da hangi dönemde nasıl oldu da pozitiflik böyle pozitif olmak olaylara böyle güzel artısından bakıp daha birleştirici yaklaşmak kötü bir şey olarak anılmaya başladı mesela O da benim böyle Hani belli bir kitle tarafından kötü anlıyor bu Ya söyle, canım bir şey Aynen, Pozitif bir şey söylüyorsun Ya ammonakoyim tabi oluyor anladın mı lan ammonakoyim tabilik bir durum yok yani anladın mı Sen Şeye de pozitif inanmıyorlar. Şeye inanmıyorlar bu adam bu kadar düzgün düşünemez diye düşünüyorlar bence Yani bu adam bu kadar iyi düşünemez diye bir orospu çocukluğu vardır içinde anladın mı Yani bu, bu muhabbetin sonunda bir şey vardır Falan gibi bir şey düşüyorlar bence ondan dolayı oluyor. Ya olabilir. Burada da 100.000 lira demiş. 100.000 lira kazanan... ...bu yüze 100'e çektiği için... ...ben... ...bize olamayız dedim. Sonra dedim Kemal de olamaz dedim çünkü baremi 100 ...Kemal de değildir. Baremi, Kemal'in 300 çünkü. Baremi... 3'üz'e de bana mı Dedim kim acaba bu ortadaki? Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <gülüyor> Gir abi Twitch'e benden sonra yukarı doğru git anladım izlenme orada o aralarda bir yerlerde birileri var yani onu söyleyeyim. <gülüyor> Oğlum ben ama o, o şeyi konusuna çok oluyorum yani. Adamların gidip DJ'de görmesem dışarıdan ben de öyle inanacağım edilen laflara tamam mı? Adamlar sabah akşam DJ'de atıyorum çağrı senden bahsediyorum buradasın diye. Bana ne laf edilmiş ki ya? Yayına çalışıyor içeri ya görüyorum ya ara ara işte. Mesela bilmem neyin ya benim için de diyelim atıyorum işte. Ee, Feri Ciao işte tanıtmasa Böyle olmazdı ya da çağrı Böyle olmasa şöyle olmazdı muhabbetleri Var ya adamlar bile bunun Konuşulmasını istemiyorken tamam mı Biz zaten üzerinde sürekli Dilimizdeyken benzeri şeyler Sanki böyle şey gibi geliyor Kıskançlığın es eseriymiş gibi geliyor Yani senin bu kadar çok izlenmen Neymiş işte boz sahihte oluyormuşsun diye Yani İmkanı ihtimali yok böyle bir şeyin. Bu adam normalde de bunu yapardı. Daha fazlasını bile yapabilirdi. Kendi yapmayacağı anlamına da gelmiyor. Belki 3 sene sonra apayrı bir kuracak adam. Kendi ağzında şeyinde. Bu da üç apayrı bir şey. O da sözleşme sene süre. İpne geza kilitliyormuş sene. Ben orada bir de 2 sene artı koydum. Onu fark ettin mi Çağrı'cım? Fark ettim fark ettim. Fark <gülüyor> ettim. Ne <gülüyor> tane sonra denemedi Aynen öyle. <gülüyor> ya işin şakası bir tarafa. Evet, do yani şöyle bir <gülüyor> efekt oluyor illayk kanka. Şimdi ee, şimdi ben sizinle tanıştım. Ben kendi halimde bir yayıncıyım. Kimsenin chat'ine de gidip ayıp olmasın veya işte yanlış anlaşılmasın diye ben ayrı karakterle Word'ta bile yayıncıların olduğu bir server'dı mesela. Onda bile dikkat ettim yani anladın mı? O adam yayında, şimdi onun yanına gitmeyeyim. Onlar rol yaparken şuna dikkat edeyim falan filan. Diye. Bunlara Aha. çok böyle dikkat ederek oynamaya çalıştım ki birine yanlıyor. Birine bilmem ne oluyor. Yani çoğunuza off stream abone olmuşumdur. Hani yayında ismim gözükmesin bak bu kadar detaylara dikkat ederek ben ilerlediğim bir süreç var o, o noktada. Evet. Orayı göremeyen, orayı bilmeyen arkadaşlar da var şimdi. Yani ee, öyle bir süreçten geçildi ve sonrasında sizler tarafından ilk Cirox mesela bir adım attı. Jiroks sayesinde işte sonra sen Ferit derken sizler tarafından sonra arkadaşlık boyutuna döndü iş ve benim orada zaten arkadaşlık boyutu benim için bambaşka bir yerde yayıncılık boyutu bambaşka bir yerde sen bugün bana desen ki kanka böyle böyle ben ne olursa olsun burada yani nasıl iş içerisinde olursam olayım zaten bırakır gelirim veya işte direkt kendimi yok sayarım zaten anladın Hı -hı. mı? çünkü arkadaşlık bunu gerektirir bu noktada da şöyle bir alışverişimiz oldu Boss Tabii ki bana kattığı çok şey var İnsan var ya her şeyden önce yani insan olarak. Çünkü ben piyasada sponsor bilmem. Hani marka çok bilmem. Kendi halimde bir yayıncıydım. Markanın bana gelmesini bekleyeceğim de bilmem ne de. Burada Boss Life'ın zaten e, hedeflediği şey, yapmak istediği vizyonu. Zaten hani e, içerisindeki yayıncıları bir şekilde promotlayabilmek. Markalara bir şekilde gösterebilmek. E, bu süreci hızlandırmak. Bana şimdi bu bu sene... Normalde bir sponsor gelecekse, bu sene iki sponsor geldiyse bu boss life sayesindedir yani big boss life sayesindedir. Ama dediğim art de şu, o, dediğim de bunun yanında art şu. Artı olarak senden bir şey kaptım tabii ki, tabii ki konuştuk ben çünkü hatırlarsın çok konuştuk yani bunların üzerine. Sen Bilmiyorum. bana hatta şunu dedin, yani nasıl bir kitle istiyorsun, nasıl bir daha niş kitleye mi yayın yapmak istiyorsun? Evet hani hepsi bir tercih mi yayın yapmak istiyorsun. Bu tercihleri üzerinde konuştuk yani ondan sonra hani bu fikir alışverişleri de çok önemli yani. Yoksa hakikaten dediğin gibi bir hostla işte bir bilmem neyle gerçekten hani bu olsa olur anladın mı? Zaten